Basamak değerlerini ayırmadan çıkarma yapma tekniği. Bu videoda sizlere basamak değerlerine ayırmadan da çıkarma işlemi yapılabildiğini göstermek istiyorum. Yani, basamaklara ayırmadan bazı işlemleri aklımızda canlandırarak yapacağız. Bu teknik okullarda gördüğümüz şeylerden biraz farklı olacak. Yani, dikkat dikkat! Çünkü, bazıları göstereceğim bu tekniği tam olarak onaylamayabilir. Çünkü bunu, bir şeyler yapmanın sadece bir yolu olmadığı için yapıyorum. Bu ifadede anlatılmak istenen, sayıların neyi temsil ettiğini anladığınız müddetçe, farklı yöntemlerle de çözüme ulaşabilirsiniz. Göstereceğim teknikle ilgili en önemli nokta, sayıları basamak değerlerine ayırmak zorunda olmamamız. Yüzler basamağından başlayacağız ve devam edeceğiz. Örneğin, eğer 301'i ele alacak olursak, ilk olarak bundan 100'ü çıkartırız. 300 eksi 100 eşittir 200 olur. Şimdi 60'ı çıkarmamız gerekiyor. Peki düşünelim. 20 eksi 6 neyi temsil ediyor? Biliyoruz ki bu ifade aslında 200 eksi 60'ı ifade ediyor. 20 eksi 6 eşittir 14. Çıkarmamızı yaptık ve sonuç 14 oldu. Şimdi soru, 141 eksi 9 haline geldi. Yani şu an bütün meselemiz 141'den 9'u çıkartmak. Evet, biliyorum çocuklar. Bu sizin alıştığınız hesaplama tekniklerinden biraz farklı. Ama yine de bence bir deneyin. Kim bilir, belki de bu şekilde çözmek daha kolay gelecek. 141 eksi 9 o da eşittir 132. Yani cevap 132'dir. Şimdi, bu örneği de yine aynı teknikle yapalım. Hadi, şimdi videoyu durdurun ve aynı tekniği kullanarak diğer işlemi yapın. 9 eksi 2 aslında 900 eksi 200. Dolayısıyla elimizde 700 kalacak. Sonra ifademiz 71 eksi 8 olacak. O halde 11 eksi 8 eşittir 3 olduğu için, bu işlemden sonra elimizde 63 kalacak. Elimizde 633 eksi 6 kaldı. Ve sonuç 627. Şimdi yine videoyu durdurabilir ve kendi başınıza soru çözmeye çalışabilirsiniz. Çıkarılan sayıda yüzler hanesi boş olduğundan doğrudan 72 eksi 8 işlemini yapalım. Artık iyice biliyoruz. Bu da, 720 eksi 8 demektir. 12 eksi 8 4 olduğundan, 72 eksi 8 eşittir 64 olacaktır. İfademiz yine 641 eksi 8'e dönüştü. Buradan da 41 eksi 8 eşittir 33 olacaktır. İşte burada zihinsel hesap yapmamız gerekiyor. Sonuç olarak cevabımız 633 olacaktır. Hepsi bitti. Harika.